Merhabalar, Evet, e, bugün 2019'un burç yorumlarını paylaşacağım sizlerle. 2019'a yaklaşık 4 ay kaldı ancak e, şimdiden merak etmeye başladık. Bu yıldan ümidimizi belki birçoğumuz kestik ve 2019'a doğru gözlerimizi diktik. E, dolayısıyla ben de bu yıl 2019 yorumlarını erken bir şekilde sizinle paylaşmak istedim. Dolayısıyla e, önümüzde gelen aylık yorumlarda daha detaylar, daha e, kişisel gezegenlerin hareketlerini inceleyebilecekken bu videoda daha uzun süreli etkilerden bahsedelim istedim. Öncelikle e, genel e, gezegen hareketlerinden bahsedeyim ve daha sonra e, Burçlara göre etkilerini anlatayım. Şimdi e, biliyorsunuz Satürn 20 Aralık 2017'den beri Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Bu ilerleyiş 17 Aralık 2020'ye kadar da devam edecek. Dolayısıyla 2019'da Satürn-Oğlak transitine devam ediyor olacak arkadaşlar. Bu konuda bir değişikliğimiz yok. 2018'de benzer şekilde ilerliyor. Ancak şöyle bir durumumuz var. Uranüs biliyorsunuz geçtiğimiz sene yani 2018 Mayıs'ında Boğa Burcu'na transite başlamıştı ancak bu transit 1 2 derece ilerledikten sonra tekrar retro pozisyonuna geldi ve dolayısıyla 2019'un ilk yarısında Uranüs'ün tekrardan Koç burcunda Geri dönüp retro pozisyonda devam ettiğini göreceğiz. Belli bir dereceye kadar koç burcunda retroya devam edecek. Dolayısıyla Uranüs boğadan önce yani Uranüs koç transitindeyken e, sınavlarımız, yaşadığımız konular tekrardan gözden geçirilecek. 2019'un ilk zamanlarında. dolayısıyla Uranüs koç zamanlarına geri dönüp bir bakmamız lazım. Orada eksik bıraktığımız, ihmal ettiğimiz veya yeniden tamamlamak istediğimiz, değiştirmek istediğimiz ne gibi durumlar var. Bunları tekrardan gözden geçireceğiz. Evet önemli bir hareket olarak Jüpiter yay burcuna geçiyor arkadaşlar. Bu güzel haber. Çünkü Jüpiter biliyorsunuz senede bir defa ortalama bir burç değiştiriyor. Ve geçtiğimiz yıl yani 2018'de Akrep burcundaydı. 2018 sonlarında Jüpiter Yay Burcu'na geçecek ve Jüpiter Yay Burcu'nda yönetici konumdadır. Dolayısıyla daha güzel çalışır ve bu her burcu daha çok olumlu etkileyecek olmasına rağmen en çok da yay burçlarının özellikle satürn yay transitinden oldukça olumsuz etkilenen geçtiğimiz 3-4 yıl boyunca o eski neşesinden eser kalmayan yaylar artık biraz rahatlayacak gevşeyecek ve huzura kavuşacak arkadaşlar ancak dediğim gibi sadece yaylar için geçerli değil. Bilhassa ee, ateş grupları için ve ikizler burcu için yani aslında birçok Burç için her burcun belli evlerinde etkili olmak üzere güzel, olumlu etkiler olacak. Şu an açılardan bahsetmiyorum. Açılardan burçlara göre yorumlarda bahsetmek istiyorum. Ve önemli bir gelişim olarak 2019 yılında kuzey-güney ay düğümlerinin yer değişikliği arkadaşlar. Biliyorsunuz kuzey-güney ay düğümleri sürekli retro olarak hareket eder. Geçtiğimiz yıl... Kova aslan aksındaydı yani güney ay düğümü kovada kuzey ay düğümü aslandaydı şimdi retro hareketine devam ederken kuzey ay düğümü yengeçte ve güney ay düğümü oğlakta devam edecek transitine ulaşacak. Ortalama kuzey güney ay düğümlerinin yani ay düğümlerinin transiti bir buçuk sene sürüyor ve bize kadersel bir takım durumlar yaşatarak hayatımıza şekil vermemiz açısından bazı önemli etkileri oluyor. Tabii ki burada en çok etkilenecek olanlar burcu, güneşi, ay burcu ve yükseleni yengeç ve oğlak olanlar olacak arkadaşlar. Bilhassa yükseleni yengeçte ve oğlakta olanlar geçtiğimiz yıl kova ve aslan haksında yaşanan sıkıntıları kendi bünyelerinde yaşayabilirler ancak dediğim gibi bunlar sadece sıkıntı olarak algılanmasın aslında kadarsel olarak ilerlememiz gereken, tekamülümüzün ilerlemesi için atmamız gereken adımları eğer atmadıysak bize bir şekilde bu yolculuğumuzda Bunlar karşımıza çıkarılarak bu yola doğru sevk ediliyoruz arkadaşlar. Yani ya kendimiz yapmamız gerekenleri yapacağız veya yapmamız gerekenler bir şekilde bize yaptırılacak veya zorla dayatılacak arkadaşlar biliyorsunuz. Kuzey ve Güney ay düğümlerinde bu tarz durumlar söz konusudur. Evet Şirom Balık Burcu'nda olacak e, yıl boyunca ve e, Plüto Oğlak'ta devam edecek arkadaşlar. E, ve Önemli bir kısmında Jüpiter-Neptün kare açısı olacak. Yılın e, önemli bir kısmında bu tabii ki Jüpiter'in biraz şanslı etkilerini kırabilecek arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bunların aylık yorumlarda detayları e, daha net bişimde e, ele alınacak. Ben şu an Mars'tan, Venüs'ten, Merkür'den Bahsedemiyorum. Aydan bahsedemiyorum. Yeni aylardan, dolunaylardan bahsedemiyorum. Ee, sadece genel olarak ne gibi enerjiler hakim? Bunlardan bahsedeceğim. Ve e, 2019'da hangi burçlar daha şanslı? 2019'da e, ne gibi etkiler e, daha gündemde? Bunlardan bahsedeceğim. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2019 burç yorumlarını paylaşıyorum sizlerle. E, genel olarak... 2019 yılından bahsetmek istedim ki biraz daha hazırlıklı girelim. Tabii ki aylık yorumlarda belki fırsat bulursam haftalık yorumlarda ve gökyüzü gündemini takip ederek yapmış olduğum videolarda daha detaylardan bahsedeceğim. Ancak 2019'un genel şablonunu da çizmek gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Evet, sevgili koçlar uzun süredir kariyer, maddi kaynaklarınızla alakalı bir takım sınavlar ve sorgulamalar yapıyorsunuz. Aslında odağınızı kariyere ve maddi kaynaklarınızı çoğaltmaya odaklamışsınız. Ancak bu alanda da imtihanlarınız söz konusu. Çünkü Satürn 20 Aralık'tan itibaren 20 Aralık 2017'den itibaren Oğlak Burcu'na yani sizin 10. evinize yerleşti. Ve bu seyri 2020'ye kadar devam edecek. Dolayısıyla sizin... Ee, öğrenmeniz gereken, mücadele etmeniz gereken, emek vermeniz gereken alan kariyer, sosyal konum itibar alanınızdır. Burada e, kariyer sahibi olmayan koşullar için ise otorite figürleriyle belki eş, belki babayla, patronla e, veya e, devletle alakalı meseleler gündeme geliyor arkadaşlar. Uzun süredir devlete yapılan başvurularınız reddedilmiş, kariyerde istediğiniz noktaya gelememiş ve sürekli sınırlandırılmış, daralmış hissediyor olabilirsiniz. Ancak e, Satürn'ün Oğlak Burcu'na geçtikten sonra yani 10. evinize geçtikten sonraki dönemiyle şimdiki dönemi arasında birazcık daha rahatlık olacağını, birazcık daha artık emek vererek çalışarak kazanmaya alıştığınızı düşünüyorum. Bu etkiler devam ediyor olsa da siz biraz daha artık bir şeylerin gerçekten sonuna kadar mücadele edilerek elde edildiğini anlamış olduğunuzu 2018'den umut ediyorum. Evet bu yılın önemli bir gündemi Jüpiter'in yay burcuna. Geçiyor olması 2019 boyunca hemen hemen Jüpiter yay burcunda transitine başlayacak ve transit bu şekilde devam edecek yay burcu sizin 9. eviniz sevgili koçlar dolayısıyla koç burçları e, seyahatler yeni yerleri gezmek yeni kültürler keşfetmek yeni insanlarla tanışmak daha evvelden alışık olmadığı ortamlara girmek. Belki uzak bir yere taşınmak, belki uzak bir yerle bağlantılı iş kurmak gibi e, şanslı fırsatlarla karşılaşabilirler. Jüpiter burcunun yönetici gezegeni aynı zamanda 9. evi temsil ediyor. Dolayısıyla siz burada ekstra şanslı olacaksınız sevgili koçlar. 9. evinizde olduğu için Jüpiter e, dediğim gibi seyahat planlarınız varsa, yurt dışı seyahatleri olsun, tanımadığınız memleketler, tanımadığınız insanlar... Belki yıllardır öğrenmeyi istediğiniz bir yabancı dil eğitimi, belki bir yüksek lisans veya lisans eğitimi. da öğrenci koçlar gerçekten bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorlarsa oldukça başarılı olabilirler. istedikleri fakülteleri kazanabilirler. Veya kazanmış koçlar fakülte yaşantılarında çok güzel yeni insanlar, yeni çevrelerle tanışabilirler. Farklı aktivitelerde bulunabilirler. Veya istedikleri bölümlerde okuyabilirler. arkadaşlar. Bu açıdan Koç Burcu şansı görüyorum. Yılın önemli bir kısmında 9. evinizde şanslı etkiler veren Jüpiter'in 12. evinizdeki Neptünle kare açısı var arkadaşlar. Burada biraz gerçekle hayali ayırt etme konusunda bilinçaltınızın size oynadığı oyunlar, önyargılarınız, daha evvelden yaşadığınız bir takım sıkıntıların yeniden tezahür etmesi, korkusu gibi... Durumlar söz konusu olabilir. Örneğin belki uzak bir yere taşınmak istiyorsunuz ancak bu konuda ciddi korku ve kaygılarınız var. Belki yeni bir yere direkt adım atıyorsunuz ancak burayla alakalı bazı düşmanlıklarla karşılaşıyorsunuz. Yani burada karar mekanizmanız çok rahat çalışamayabilir. Biraz huzursuz hissedebilirsiniz kendinizi. Ancak ben yine de dediğim gibi bu tarz konularda Jüpiter'in yay transitinde Uzak yerlerden gelen, bilmediğiniz insanlardan gelen fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yalnız değerlendirirken fazla hayalperest olmayın arkadaşlar. Aldanma ve aldatma enerjileri hakim olabilir ama ne olursa olsun Jüpiter sizi orada destekleyecektir. Bu konuda içiniz rahat olsun. Evet. Satürn'le beraber Plüto da oğlakta. Dolayısıyla 10. ev gündeminiz hayli yoğun bu sene. Plüto biliyorsunuz girdiği evde dönüşümler, değişimler ee, bambaşka bir kişi oluşturmayla alakalı bir gezegendir. E, Plüto ile Uranüs'ün sert açısı mevcut. E, Uranüs sizin 2. E, evinize geçti ancak yılın başında tekrar gerileyerek sizin burcunuza gelecek. Dolayısıyla bu bu e, 2018'den önce yani 2011'den bu yana gelen süreçte değiştiremediğiniz, düzeltemediğiniz, eksik bıraktığınız, tamamlamak istediğiniz ne gibi değişiklikler varsa yılın ilk yarısını değerlendirebilirsiniz sevgili koçlar. 6 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir tutulma meydana gelecek arkadaşlar. Güneş tutulması meydana gelecek. Dolayısıyla yine sizin kariyerle alakalı... Geleceğinizle alakalı sosyal konum ve itibarınızla alakalı bir gündem oluşabilecek. E, biliyorsunuz artık e, başta da bahsettiğim üzere Kuzey-Güney aydıyımları Kova Aslan aksından Oğlak-Yengeç aksına geçti. Dolayısıyla artık siz gerçekten kariyer yapılandırma, ev-aile-yuva dengesi arasında e, denge kurma açısından artık e, bu önümüzdeki bir buçuk sene yani 2020'ye kadar olan süreci değerlendirmek zorunda kalacaksınız sevgili koçlar. Belki bir kariyer değişikliği, belki patronlarınızla alakalı bir problem. Belki şehir değişikliği, ortam değişikliği, iş değişikliği, ek bir iş ortak değişikliği. Yani sizin sosyal konumuzu, konumunuzu, itibarınızı, maddi durumunuzu etkileyen bir konuda kadersel bir dönüşüm yaşamak üzere 6 Ocak'ta ilk adımlar atılıyor diyebiliriz. Tabii ki Natal haritanızda yaptığı açılar önemlidir. Dolayısıyla 6 Ocak'taki güneş tutulması sizin Natal haritanıza doğrudan bir açı yapmıyor olabilir ancak diğer tutulmalar da aynı aks'ta ve dereceleri farklı olacağı için burada elinde sonunda. 2019'dan başlayan ve 2020'nin ortalarına kadar giden süreçte bir takım kadersel değişikliklerin olması kaçınılmaz. Daha doğrusu olmaması kaçınılmaz. Evet 2 Temmuz 2019'da Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Ee, dediğim gibi oğlak yengeç aksında ev, aile, yuva ile alakalı bir takım değişiklikler, dönüşümler yapmak durumunda kalacaksınız. Belki Temmuz ayında bir taşınma kararı alabilir, belki ailenizden kopabilir, ayrı eve çıkmak isteyebilir veya e, bir evlilik kararı alarak farklı bir e, konfor alanına geçebilirsiniz sevgili koçlar. 26 Aralık 2019'da Oğlak Burcu'ndaki güneş tutulmasıyla yılı kapatıyoruz. Yani bu yıl gerçekten dönem dönem gündemleriniz değişiyor olsa da 6 Ocak'ta başlayıp 26 Aralık'ta biten tutulmayla beraber kariyerle alakalı evliliğiniz, gelecek hayalleriniz, itibarınız, sosyal konumunuz bu konularla alakalı Gerçekten ciddi dönüşümler yaşayacaksınız. Belki kopmak istemediğiniz, bağınızı koparmak istemediğiniz ne gibi saplantılı artık size hizmet etmeyen konu varsa buralardan ister istemez kopmak durumunda kalacaksınız sevgili koçlar. Evet 2019'daki ay tutulmaları ise 21 Ocak'ta Aslan Burcu'nda artık Kova Aslan Aksa'nın son tutulması ee, tamamlanıyor. 2018'deki kapanmayan hesapları tamamlayabilirsiniz. Kendiniz ve bireyselliğiniz ve toplumsallığınızla alakalı bir takım sınavlar vermek durumunda kalmıştınız. Bu alandaki son hamleyi yaparak Ocak ayında bu tutulma aksını kapatıp yeni tutulma aksına geçiyorsunuz sevgili koçlar. 17 Temmuz 2019'da ise yine Oğlak Burcu'nda bir tutulma meydana geliyor. Biraz evvel söylediğim gibi 2 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda güneş tutulması 17 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda güneş tut, ay tutulması sebebiyle Temmuz ayında bilhassa oldukça gündeminizin yoğun olduğunu, kariyer, ev, aile, yuva, konfor, gayrimenkul, sosyal konum, prestijiniz, geleceğinizle alakalı baba figürleri veya patronlarla alakalı veya devletle alakalı işlerinizde artık benim tahminimce temmuz ayında çok radikal kararlar alacaksınız sevgili koçlar. Evet, e, onun dışında e, bahsetmemiz gereken... Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar detayları zaten ben aylık burç yorumlarında e anlatacağım. E diğer gezegenlerin hareketleri aslında 2018 ile benzer etkiler taşıyor. Çok fazla gezegen açılarına giremiyorum tutulmalardan ve gezegen değişikliklerinden bahsetmek istedim. E genel olarak tekrarlamak gerekirse bu seneki gün deminiz kariyeriniz e kariyer fırsatlarıyla karşılaşabileceğiniz gibi kariyerinizle alakalı bir takım sorunlarla da karşılaşacaksınız. Aslında her ikisiyle aynı anda karşılaşacaksınız sevgili koçlar ama uzak yerlerden gelen fırsatlar Satılar. Yabancılarla alakalı bir takım durumlarda lütfen şanslı etkileri kaçırmayın. Belki uzak yerlerden gelecek bir, bir iş teklifiyle mevcut kariyerinizi sonlandırmak isteyebilir. Mevcut evliliğinizi bitirmek isteyebilir veya mevcut aile düzeninizi bozabilirsiniz. Bunlar gerçekten kuzey güney ay düğümlerinin etkileri olacaktır. Çünkü kuzey güney ay düğümleri aslında bizim tasarlayıp planladığımız etkiler değildir kadersel olarak tekamül seviyemizde bizim kat etmemiz gereken yolu bize zorla kat ettiren <gülüyor> durumlardır. Dolayısıyla Bunlara karşı direnmemekte fayda var. Genel olarak şanslı olsa da kariyer konusunda fazla strese girmemeye dikkat diyorum sevgili koçlar. Umarım her şey gönlünüzce olur 2019'da. Zaten 2019'da da Allah izin verirse sizleri yalnız bırakmayacağım. E, sık sık video paylaşarak bu süreci beraber atlatacağız. Hoşçakalın sevgili koçlar. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi yorumlarınızı e, lütfen Paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.